Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız modelimiz iki sıradan oluşmakta iki sırada bir kendisine tekrar etmekte ve bu şekilde üç boyutlu kabartılı çok hoş bir çalışma Olmakta. Bu modülimizde yelekler, ceketler, yazlık bluzlar, normal çocuklarımız için hırkalar, battaneler yani nerede istersek kullanabileceğimiz güzel bir çalışma. Şöyle görelim ben küçük bir parça sizlerle çalıştım. Ee, hemen bu modelimizi sizlerle birlikte çalışmaya başlayalım. Tabi istediğiniz iplerle olabilir bu çalışmamız. İpimize göre uygun tığ kullandığımız zaman sonuç gayet güzel olacaktır. İpimiz kalınsa numaramız kalın. ipimiz ince ise daha 2-2,5 numaralı tığlarla çalışalım kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz beğeni ve yorumlarınızla çok mutlu oluruz abonelik tamamen ücretsiz evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım kolay gelsin yeteri kadar zincirimi çektim ve geniş çektim rahat çektim sıkıştırmadım modelimiz alttan büzme yapmasın şimdi Kurmaya başlayalım. Son zincirin yanındaki zincire geliyorum. Bakın sondan bir önceki zincir içerisine gelip batıyorum. Bir tane sık iğne ile örüyorum. Bir sık iğne ile ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve sayıyorum. Bir iki üç dört dördüncü zincir yuvasının içerisine giriyorum. İkili trabzan olacak şekilde sekiz tane trabzanı örüyorum. Bir 2 3 4 5 6 7 7. Şöyle toparlayalım. Yarım olmasın. Ve 8. 8 tane trabzanımı ördüm. Şöyle sayalım bakınız. 2 4 6 8. 8. trabzanın yanına bir tane zincir çekiyorum ve aşağıdan saymaya başlıyorum. 1 2 3 4. 4. zincir yuvasının içerisine giriyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum sık iğneden sonra tığımın başını bir defa doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1 İki, üç, dört. Dördüncü zincirin içerisine giriyorum. Sekiz tane ikili trabzanımı örüyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. 8. trabzanımdan sonra bir tane zincir çekiyorum ve yeniden saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. bir tane sık iğne olarak batıyorum. Sık iğnemin öncesinde ve sonrasında birer zincirlerimiz var. Bir zincirimi çektikten sonra tekrar tığımın başında doluyorum. 1, 2, 3, 4. Batıyorum ve başlıyorum saymaya. 8 tane trabzanımı örüyorum 8. trabzandan hemen sonrasında bir zincir ve tekrar 1, 2, 3, 4 4'e sık iğne tekrar bir defa başımı doluyorum 1, 2, 3, 4 8 tane trabzan Sona kadar 8 trabzan, 1 zincir, 4 zincir atlayıp bir sık iğne örelim ve çekmiş olduğum zincirimi tamamlayalım. 8 trabzanın sonrasında bir tane zincirimi çektim ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Sık iğne olarak batıyorum. Şimdi yaptığımız işlemimizi görelim. Bir tane zincirimizi atlayıp hemen yanına sık iğne olarak battık. 4 zincir atlayıp 8 tane trabzan, 1 zincir, trabzan öncesi ve sonrası mutlaka çekiyoruz. 4. zincire yine sık iğne, 1 tane zincir, 4 tane trabzan, 1 zincir, 4. aşağıdan 4. zincire 1 tane sık iğne şekliyle örerek tamamladık. Şimdi sık iğnemin üzerine 4 tane zincir çekiyorum 2 3 4 ve örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başını bir defa doluyorum şurada ilk trabzanın arkasından şöyle giriyorum bakın şöyle giriyorum ve başlıyorum 1 2 2 defa da çekiyorum 4 tanesini bir örüyorum 4 tanesini de arasına 2 zincir çekerek örüyorum 3 ve 4 4 tane ördüm 1 2 zincir çekiyorum tekrar kalan 4 trabzanı yine şu şekilde yandan giriyorum 1 2 3 ve 4 1 ve 2. Şu şekilde bakınız. Önden şöyle modelimiz üstüne katmerli bir şekilde duracak. Bir önceki örmüş olduğumuz bölüm. Şimdi 8 tane trabzanı 4 bir ayırdım. Araya 2 zincir çektim. 4 tane de bir ördüm. Her iki model arasına zincir çekmiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. İkinci grubuma giriyorum. İlk trabzanı yandan alıyorum. 1 ve İki, biraz rahat alalım, çok sıkmayalım. İkinciyi örüyorum. Bir, iki, üçüncüyü yine, dördüncüyü örüyorum. Dört tanesini tamamladıktan sonra bir, iki zincir, kalan dört tane trabzanımı da örüyorum. Bir. Tamam, ikili trabzandan oluşmakta modelimizin dördü de ördüm dört tane trabzan iki zincir dört trabzan araya zincir çekmiyorum tığımın başını doluyorum ve sona kadar işlemlerimizi tekrar ediyoruz şöyle önden görmenizi istiyorum bakınız önden şöyle katmerli hoş bir çalışma olacak devam edelim sıra sonuna kadar 8 tane trabzanımızın her birini ördüm diğer taraftan da bakınız şu şekilde görünmekte en son bitişi birlikte yapalım tığımın başına bir defa doluyorum şurada batmış olduğumuz sık iğne üzerine geliyorum 1 2 3 defa da alıyorum burada 4 zincir çekmiştik bakınız burada da 3 defa alıyorum bir tane zincirimi çekiyorum çeviriyorum dibine batıyorum yani şuradaki trabzanımı bu minik göze batıyorum bir zincirimizi tekrar bir tane zincir çekiyorum şu ortadaki iki zincirin içerisine 8 tane trabzanım ilk sıramızda olduğu gibi kuruyoruz burası ilk sıramızın tekrarı olacak tığımın başını doluyorum bir iki üç dört 5 6 7 ve 8 8 trabzanımızdan sonra hemen bir tane zincirimizi ilave edelim Buradaki her bu 8 tane trabzandan oluşan iki grup arasına girerek şöyle alttan bakınız alttan bir tane sık iğne örelim buraya tekrar bir tane zincir çekelim. Sık iğne öncesinde ve sonrasında birer zincir. Tığımın başını doluyorum. Sekiz tane trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Sekiz trabzanımız tamamladım. Bir tane zincir. Araya her iki grubun tam arasına şöyle alttan giriyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane zincir. Yeniden 4 tane ayırıp 2 zincir çektiğimiz bölüme 8 trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. Yeniden sıramı tamamladım. En sondayım. 8. trabzandan sonra bir zincirimi çekiyorum. Kenarda 4 zincir çektiğim yere gelerek batıyorum ve sıramı tamamlamış oluyorum şöyle görelim modelimiz tamamlanınca yukarıya doğru güzel bir şekilde yatacak tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum ikinci sıramız aynı şekilde Örmeye başlıyorum tamam başında doluyorum yandan giriyorum 4 tane trabzanı 2 zincirim tekrar 4 trabzanı Araya herhangi bir işlem yapmadan Sadece geçiyoruz Burada zincir de çekmiyoruz ikisinin arasında Şimdi ikinci sıradaki işlemimizi tekrar edelim Birlikte Sonra modelimizi Aynı şekilde Büyültelim 2 3 4 Araya iki tane zincir 1, 2 Tekrar diğer dörtlü grubu Oluşturuyorum 2 3 ve 4 dördüncüyü de ördüm bu grubu tamamladım 4 tane trabzan 2 zincir 4 trabzan kenarı saymıyoruz bakınız kenardaki kenar ilmeğimiz araya zincir çekmiyorum giriyorum ve bu iki sıramızı sürekli tekrarlar halinde örerek modelimizi büyütüyoruz. Modelimizi her iki sırada tekrarlarını yaparak tamamladım. Şu şekilde bakınız 3 boyutlu çok güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de modelimizi beğenerek güzel örgülerde kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.